Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanal ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sadece kısa bir bilgilendirme videosu çekiyoruz. Lokum da orada oyuncaklarıyla oynuyor ama bir almayı deneyeyim bir dakika. Herhalde hanımefendi. Bu da benim sultan pıvağın lokum. Merak edenler için bu bir lütüne sultan ne <gülüyor> Gitti oyuncakların yanına. <gülüyor> Şimdi o zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Zaten kısa bir video. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, bu videoyu aslında şu yüzden çekiyorum. Siz de farkındasınızdır ki adım adım aslında ailemizin sayısı artıyor. Ve ben buna gerçekten çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda bir önceki videomda 3 farklı oyuncak yapmıştım. Ve üçü de gerçekten çok ilginçti. Herhangi bir internet pet shop'ında ya da normal bir pet shop'ta bulamayacağınız ya da başka YouTube videolarında bulamayacağınız oyuncaklarda. O yüzden e, ilginç gelmiş tahminim sizlerde ve... Yani bayağı beğenmişsiniz videoyu. Bu yüzden bu videoya da çekiyor olabilirim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle hani bazı youtuberlar der yani ya, bin abone ulaşınca şunu yapacağım, 10.000 işte bin abone ulaşınca şunu yapacağım. Benim videomda aslında tahmin ettiğiniz üzere bunun gibi olacak. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar iki tane e, bunun gibi şey söyleyeceğim. Birincisi eğer arkadaşlar sizinle birlikte 500 aboneye yani ailemizin sayısı 500'e çıkarsa lokumun kafes turunu yapacağım. Yani e, merak edenleriniz var biliyorum. Siz lokumun kafesini şu ana kadar sadece... Ee, ilk videomda gördünüz ilk videomda da suyu papağan yani sultan pan veya herhangi bir kuşağınmadan önce nelere ihtiyacınız var videosuydu onda da kafesin boş halini gördünüz yani içinde sadece iki tünek yani kafes geldiği gibiydi yani herhangi bir oyuncak yem hiçbir şey yoktu kafes orada bomboştu ee, ama e, tabi içinde farklı şeyler de var. Sadece iki kullanmıyorum ben. Mesela bir önceki videolarımda da söylemiştim. Biliyorsunuzdur. Yani ben de çok değişik bir kafesliyim. İlginç, pratik bilgiler vereceğim bu videoda. Yani sonuç olarak 500 aboneye ulaşırsak böyle bir video çekeceğim. İkinci haberim ise eğer e, 1000 aboneye ulaşırsak da lokumla bir günümü Vlogu vlogumuzu çekeceğim. Vlogu vlogunu vlog çekeceğim. Ve bu aslında bir blok olmayacak. Çünkü arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Ee, ilk bir hafta sonunu çekebilirim. Ee, sonra arkasından hafta içi gelir. Mesela sonra yaz tatilindeki bir günümüz olabilir. Yani bir sürü şey olacak. Tam benim yani... Bu vloglar çok eğlenceli olacak ve biliyorum ki siz de çok seviyorsunuz vlog tarzı O yüzden böyle bir karar aldım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoma kadar. Bay bay.